Arkadaşlar selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım kaldığımız yerden Devam ediyoruz videolarımıza Bir konu bir soru serisinde Güzel bir limit sorusu çözeceğiz Bugün sizlerle beraber Aklınızda bulunsun lütfen Videoyu durdurun ve Soruyu önce siz çözmeye çalışın Eğer çözemezsiniz ben burada Zaten size çözümünü yapıyor Olacağım hazırsanız Başlayalım arkadaşlar şimdi Px üçüncü dereceden bir polinom. Üçüncü dereceden olması bizim için önemli. Bu bir cepte. x 1'e giderken ki bunun limiti 0 ve 3'e giderken ki bu fonksiyonun limiti de 4'müş. Buna göre bu fonksiyonun limit değeri kaçtır diye soruluyor bize. Px lazım. O Allah'ın emri zaten. Tamam mı? Peki bu Px'i bulmak için hangi yollardan geçeceğiz? Şimdi ben size onları göstereyim. Bakın x gördüğünüz yere 1'i yapıştırdınız. E biri yapıştırdığınızda payda sıfır oluyor. Payda sıfır olur olmaz. Aklımıza ilk gelen şey ne? Tanımsız olması. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Tanımsız olmamış. Sonuç sıfır olmuş. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Tanımsızlık falan yok. Ne var o zaman? Payda sıfır olduğu halde tanımsız olmuyorsa belirsiz oluyordur. Demek ki üst tarafta sıfır geliyor. Yani arkadaşlarım biri burada yerine yazdığınız takdirde p de sıfır oluyor. Aynı şekilde... 3'ü buraya yerine yazdınız. Payda 0 oldu tanımsız değil. Belirsiz diyeceksiniz. Demek ki p 3 de 0 oluyor diyeceksiniz. Tamam mı? Şimdi bunlar cepte. E p1 0 p3 0 benim bu polinomumun bir tane sevgili arkadaşlar px eşittir. Bakın x eksi 1 diye çarpanı vardır. Bir de x eksi 3 diye bir çarpanı vardır. E şimdi güzel bu şekilde çarpanlar var da. Ben burada px bölü x eksi 1'i bir tane daha çarpanımız olacak bir kere. Çünkü 3. dereceden demiş. Ben burada arkadaşlar şu fonksiyonu yazarsam yani x eksi 1'e böldüm artık bu px olmaktan çıktı bölüyü yazdık oraya tamam mı? Bunu yazdık. x 1'e giderken demiş. E şunlar da birbirini götürdü. Sonucun 0 çıkması gerekiyor. E sonuç 0 çıkıyorsa bir kere buradaki çarpanımızın ismi de x eksi 1'dir diyeceğiz. Yani aslında bakarsanız benim polinomum şu üstteki ifadenin ta kendisiymiş. Yani Px polinomu x eksi 1'in karesi ki ben onu x eksi 1 çarpı x eksi 1 biçiminde yazayım. Bir de çarpı x eksi 3'ümüz varmış. Px artık cepte. Peki ben ne yapacağım ki Px'in cepte olduğunu şuradan anlayabilirsiniz. Bakın P3 sıfır olacak ya P3 sıfır zaten ama bölü x eksi 3 deyip şunları götürürseniz x gördüğünüz yere 3 yazın şurası 2 Burası 2 eşittir 4 geldi. Demek ki herhangi bir baş katsayısı sayısı olmadığında. Yani baş katsayısı sayısı var da baş kat sayısının 1 olduğunu da anlamış bulunuyoruz böylelikle. Tamam sen kaptın olayı sen biliyorsun zaten. Peki Px polinomum artık belli. Tekrardan yazarız hiç sıkıntı değil. x eksi 1 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 3'müş. Benden neyi istemiş şimdi? Diyor ki şu polinomun 2'deki limiti. Polinom aynen. Peki şöyle yazalım. x eksi 1 çarpı x eksi 3 var bakın payda da. Daha sonrasında da x eksi 1 ile x eksi 3'ler birbirini götürür ve sen x gördüğün yere 2'yi yazarsan 2 eksi 1'den cevap ne geliyormuş arkadaşlarım? 1'in ta kendisi geliyormuş. O halde cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak. Umarım soruyu beğenmişsinizdir. Çözümünde size güzel şeyler kattığına eminim arkadaşlar. Bir sonraki videoda bir sonraki soruda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.